Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor değil mi soruyor? Tamam, Hazır mısınız? Evet hazırım. Yeni bir ne haber podcast yayından herkese selamlar. Ben Alay Onay. Urladan Londra'ya uzanan genç kardeşimizin başarılı öyküsünü ele alacağız bugün. E, şu anda e, yayında e, Çınar Ege 4 baş ve annesi Mine Ovacıklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, öncelikle ben teşekkür ederim e, yayınımıza katıldığınız için. E, şimdi isterseniz şöyle yapalım. Önce bir Çınar'dan başlayalım. E, Çınar, bize kendinden bahseder misin? Ee, ben Çınar Baş, 15 yaşındayım. Evet. Ee, yak 7, 7 yaşından beri yelken sporu ile uğraşıyorum. Onun dışında Londra'da, Arsenal'de yaşıyorum. Hı hı. Ne zamandan beri İngiltere'desin Çınar? Yaklaşık 2,5-3 yıl oldu 2019'da geldim buraya annemle beraber şey, Mina Hanım bu, bu arada arkadan söyledikleriniz duyuluyor <gülüyor> <O>, olabilir olabilir <gülüyor> Suflörlük <gülüyor> yaptım gerçekten 2019 Eylül'de geldik Kendinizden bahsedebilir misiniz? 2019'da Londra'ya Ege'le birlikte taşındım Evet. E, endüstriyel tasarımcıyım. Ve Türkiye'de akademisyenim. Evet. E, Yaşar Üniversitesi'nde doçent, e, doktor olarak endüstriyel tasarım bölümünü e, yapılandıran bölüm başkanı olarak çalıştım 7 yıl boyunca. Şu an hala e, olarak çalışıyor musunuz orada? Şu anda e, üniversitede kadrosundayım ama hı hı. aktif çalışmıyorum 3 yıldır. Anladım. Ben de bu arada görsel iletişim tasarım mezunuyum. Aa süper. Hangi <gülüyor> üniversite? İstanbul Aydın Üniversitesi. Süper. Bulundum o üniversitede. Hı. E, ben radikal bir kararla Evet. E, tasarımcı olarak e, yani devam etme fikri var. Ve o da benim hayalimdi. Hı hı. Ve bu benim mesleğimin doğduğu ülke de İngiltere'dir. Endüstriyel tasarımın. Evet. E, tam da doğduğu ülkede tasarımcı olmak hayalim vardı benim. Eee bir o hayal ve evet. Çınar Ege'nin uluslararası bir kültüre sahip olması hı hı. Ee, anne olarak işte ebeveyni olarak babası da bizi çok destekliyor çok hı hı. destekledi hala destekliyor her zaman destekliyor zeki yaşamız konusunda ee, dolayısıyla iki hayalle ben 2019'da hani şey İngiltere'ye göç etmeye niyet ettim hı hı. Ankara anlaşmalı olarak da geldik. Evet. O süreçleri biliyorsunuz zaten. Bir sürü e, evet, zaten. ben de bir Ankara Anlaşması olarak. Evet, hepimiz hepimiz <gülüyor> öyle. Ağalıyız. Kendi hayalim vardı, onunla yola çıktım. Hayalimin içinde Çınar Ege'nin de uluslararası bir kültüre sahip olması artık yelken sporunu burası bir ada, burası denizci bir ülke. Evet. Ee, olimpiyatlara kadar giden bir yolu var burada. Ya yani Bu Türkiye'de Hı -hı. de var, hiç şüphesiz. Türkiye'de denizlerle kaplı bir yer. Ama Çınaragi temelini Türkiye'de aldı, İngiltere'de üzerine kremasını sürdü. Hı hı. Ee, bu arada koçlarıyla sürekli biz irtibattayız ve birlikte ben onlardan çok destek, destek alıyorum. Ee, Türkiye'deki değil mi? Tabii ki, tabii hı hı. ki. Gürbüz ve Aysun koçla sürekli destek alıyoruz. Hem Çınarage alıyor, hem ben birçok şeyle danışıyorum, destek alıyorum. Ee, şeyimiz hiç bitmedi. Tiz e, e, şu anda burada e, MAM Manager olarak şu anda MAM Manager olarak çalışıyorum. <gülüyor> evet. ben bir tasarımcıyım evet. e, ve Minova adında bir Hı -hı. firma kurdum burada tasarım firması evet. e, bir yandan yaratıcı koçluk yapıyorum koçluk eğitimi aldım burada qualified koç oldum Hı -hı. artı e, keçe ürünler yapıp e, onları satıyorum online ve e, marketlerde Hı -hı. çok güzel yani bir maker olarak çalışıyorum burada. Hı hı. E, e, çok keyif olarak yaptığım bir işi gerçekleştirmeye geldim. Bir markayı aratıyorum. E, ama mom managerlık da e, şeyim benim. Devam edelim. E, zevkle yaptığım iş tabii ki. Yelken, yelkeni çok seviyorum. Yelken dünyasını ve çocuk gelişiminde çınarege nasıl faydası olduğunu... Babasıyla birlikte çok güzel tanık olduk. Gelişimde sorumluluk alma, özgüven geliştirme, karar verme, problem evet. çözme, pratik yapma vesaire konularında da bunun tanıklığını yapıyorum ve eşlik ediyoruz Çınar Ege'ye hayatta. Evet. Çınar, nasıl İngiltere'den İngiltere'ye geldiğinde bir adaptasyon sorunu yaşadın mı hiç? Ee, hayır, Direkt okulumdaki insanlar da çok yardım etti. İngilizceye de hızlı alıştım. Hı hı, süper. onun için pek bir sorun yaşamadım çok güzel ee, şimdi Çınar neden bu yelken sporunu tercih ettin? Hani aslında de... aslında yelken sporuna yani ilk başladığımda pek bir haberim yoktu ama ondan sonra çoğunlukla devam etmenin sebebim işte takımla beraber olmak arkadaşlığıyla olmak beraber takım sporu olarak yapmak şunlukla. Türkiye'de başladın. E, ondan sonra burada devam ettiriyorsun. Evet. E, peki Çınar hani Türkiye'dekiyle buranın arasındaki yani coğrafi olarak e, bir fark var mı? Yani Türkiye'deki kondisyonlar biraz daha buraya kıyaslanırsa biraz daha basit. Çünkü burada çok fazla soğuk ve farklı hava koşulları var. Rüzgardır, işte Hı -hı. yağmurdur fazla. Burası daha mı zor yani? Evet burası biraz daha zor. Peki Sınar bu spor dalındaki hedefin nedir tam olarak ya da bugüne kadar bir başarın var mı? Varsa onları anlatır mısın bize? Aslında ilk başlarında hedefim Avrupa şampiyonasına gitmekti. Evet. Ama yani bu işte şu ana kadar şu ana gelene kadar bu hedefimi unutmuştum. Hı. Ta ki işte bu Avrupa şampiyonasına seçilene kadar. Hı hı. O zaman geri hatırladım. Ee, onun dışında İngiltere'de bu son yapılan Nationals yarışında sekizinci evet. oldum. O sayede Avrupa şampiyonasına katılabildim. Hı hı, çok güzel. Onun için Türkiye'de Türkiye şampiyonasına katıldım. İlk yarışlarımdan biriydi zaten. Onlar nasıl geçti peki? O ilk yarışlarımdan biri olduğu için pek iyi yapamadım ama hı hı. kendimi amacım o zaman kendimi geliştirmekti daha fazla. Şu anda aktif olarak e, hazırlık yapıyor musun peki? Hazırlıklarımızı tamamladık takımca beraber. Burada başka yerlerde antrenmanlar oldu, kamplar oldu. Hı hı. E, işte, sürekli denizde e, misiniz Şinar? E, sürekli değil. Her zaman denizde olmuyoruz ama hı hı. çoğunlukla suda oluyoruz. Sabah işte antrenman 11'de başlıyor, 4'de 3'de bitiyor. Tamamen suda. Bilmediğim için soruyorum. Bu normal şeyde mi? Yani gölde mi yoksa e, kapalı bir havuz gibi bir ortamda mı oluyor? Su, Yok. Afektende? Göl, deniz, rezervuar. Hı -hı. Neresi olursa. Soğuk olmuyor mu peki? Genelde hani bugünlerde biraz sıcak ama. Evet bugünlerde doğur. sıcak ama işte kışın ona göre giyiniyoruz. Hı -hı. Tabii üşüyoruz ama çok daha üşüyoruz. Anladım. Bir bir haber gördüm ben. Ee, birkaç kişinin arasından seçildiğine dair bir haber okudum ben. Eee bununla alakalı bilgi verir misin birazcık bize? Evet. O yapılan son yarışta ilk beş kişi dünya şampiyonasına gidiyordu. Evet. Kalan 7 5'ten sonraki 7 ise Avrupa şampiyonasına seçiliyordu. Hı hı. Beş günlük bir yarıştı. Sadece ilk iki günde yarış yapabildik. Öbür günlerde rüzgar olmadığı için hava koşullarından pek yarış yapamadık. Ve o ikinci günde 8 olduğum için, 8. olduğum için ve başka daha fazla yarış yapılmadığı için skor tablosunda 8. olarak kaldım. Hı hı. Bu Avrupa Şampiyonası'na seçildim takımla beraber. Hı hı. Bu pandemi döneminde sizin spordalığında bir etkilenme oldu mu Çınar? Bir süre erken yapamadım pandemi yüzüne işte oldu e, karantina dönemleri yüzünden O yüzden ama e, spor yapamasam da yani yelken bir şey yani bir süre yapmasam bile unutmuyorsun hı hı. O, o yüzden iyi bir şey e, ben evet. bazı eklemeler yapabilir miyim bu tabi tabi şimdi tabii, tabii. E, en son Çınar Ege'nin e, davet edildiği seçmeler e, seleksiyonlar e, şimdi burada AYOKA diye bir e, Optimist Association var evet. International Optimist e, Class Association UK diye geçiyor hı hı. E, bu ebeveynler tarafından e, kurulmuş yönetilen tamamen çocukları yelken yapan çoğu çoğunlukla yelkenci kişiler evet. e, bu organizasyonu kaç yılında kurmuşlar bilmiyorum ama yıllardır e, yönetilen bir şey biz ilk geldiğimizde Ayoka'ya başvurduk Evet e, ve oranın üyesi oldu ve bütün Türk İngiltere'deki e, optimist yelken e, etkinliklerini Ayoka organize ediyor yani biz bir de arvayı var evet. ya association British youth yani İngiliz gençlik ekibi diyelim. Hı hı. Ve hani buranın Yelken Federasyonu'nun gençlik. Onların da eğitimleri, etkinlikleri var. Ayoka, zaten şu anda Ege Ayoka'nın Avrupa takımına seçildi. Ve İngiltere'yi bu ekip temsil edecek Avrupa şampiyonasında bu yıl Danimarka'da. Hı hı. Nasıl seçiyorlar? Ayoka'nın bütün etkinliklerine biz üç yıldır katılıyoruz, yarışlarına. Evet. Ee, ben kendime Mom Manager ismi taktım, evet, şey, gelken <gülüyor> manager, annes, annesi. Ee, bütün bu organizasyonları ben üç yıldır yönetiyorum. Yani gelir gelmez ilk yaptığımız şey zaten Ayoka ile irtibata geçmek oldu. Hı hı. Ee, ve bu seçmelere nasıl davet ediliyor? Seçmelere siz katılamıyorsunuz, davet ediliyorsunuz. Evet. Ee, Tabii takip ediyorlar sonuçlarda kimler nasıl yarışıyor. Çınar Ege'nin her etkinlikte aldığı sonuca göre 80 tane yelkenci davet edildi. Hı hı. Çınar Ege'de onlardan birisi oldu. Ve o 80 kişi yarışarak seçmelerde yani Türkiye'de milli takım seçmeleri vardır. Buradakinin karşılığı da bu. Evet. 80 kişi arasında yarışarak işte 8. olunca kuralları var. İlk 5 Avrupa Şampiyonası'na gidiyor Çınar Ege anlattığı gibi, dünya şampiyonasına pardon. O da bu yıl Türkiye'de Bodrum'da yapıldı. Hı, süper. Ee, evet, oraya bir beş arkadaşı gitti. Ee, geri kalan yedi kişi de Avrupa şampiyonasına gidiyor. Ve birlikte eğitimleri aldılar. Yani kamplara gittiler. Bu eğitimleri birlikte aldılar. Ee, kısaca hani şey hikaye bu. Böyle bir bir organizasyon işi <gülüyor> var burada açıkçası. Evet. Ee, Çınar Ege, e, tabii sporcu olarak sadece yaptığı spora odaklandı. Evet. E, dolayısıyla, hani orada aslında bir tür, Çınar Ege'nin yaklaşımı hep şeydir. E, e, Urla Yelken, e, Ali Rıza, e, Mete, Urla Yelken'de Çınar Ege 7 yaşında başladı. Gürbüz, hı hı. Arıkan. Ve Aysun Arıkan koçlarıdır. Evet. Ee, onların yetiştirdiği bir yelkenci. Lisanslı sporcu olarak Türkiye'de 7 yaşından beri ee, devam ediyor ta ki Urla'ya gelene şey pardon Londra'ya taşınana kadar evet. ee, ve oradaki bütün organizasyonları kulüp yapar. Yani burada benim anne olarak yürüttüğüm <gülüyor> organizasyonu Gürbüz de e, Aysun Koç bu organizasyonları yapıyordu. Mina Hanım, şimdi ben biraz e, başa geleyim. E, Türkiye'de dedin, şey dediniz sadece koçlar ilgileniyor İngiltere'de ama iş birazcık daha değişiyor. E, sporcunun kendisine ait bir menajeri olması gerekiyor sanırım Çınar bu esnada anladığım kadarıyla eee elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor siz de eee bu tarz şeylerini takip ediyorsunuz şimdi Türkiye'de koç kulüp sistemi var kulübünün evet. üyesi olduğunuzda eee kulüp size bütün yarışlara gitme onun otel organizasyon vesaire hangi yarışa gidecek ne yapacak onların hepsini kulüp yapıyor Evet. Ee, kulüp karar veriyor her çocuğun gelişimi için ne gerekiyor hangi yarışa katılsın Gürbüz Koçlu Aysun Koç e, bunları yönetiyordu biz de çocuğu kulübe götürüp getirip e, bir de ücreti neyse o bütçesi neyse o bütçe yönetimini yapıyorduk Türkiye'de hı hı. burada bütün bu organizasyon işlerini ebeveynler yapıyor sistem evet. çok farklı ben internette bir faaliyet bir spor faaliyetlerine yönelik bir yardım kampanyası gördüm. Ee, birazcık bunu anlatır mısınız? Ee, neden yapılıyor? Kapsamı nedir? Detayları nedir? Hem de dinleyenler de bilgilendirilmiş olur. Tabii. E, şimdi ben bu yıl beklemiyordum bu kadar. Evet. E, Çınar Ege oh. ona sağladığımız her imkanda gerçekten her fırsatta kendini geliştirip Kendine bir şeye katıp, e, katıldığı yarışlardaki sonuçlar çok fark etti aldığı bu eğitimlerle. Steve koçluğuyla, Oli'nin koçluğuyla, Garda'daki deneyimle. Şimdi beklediğimden çok daha yüksek bütçelere mal olmaya başladı. Evet. E, ben şuna inanıyorum. E, para bir başarının gerçekleşmesine engel olmamalı. Bir yol bulacağız. Sponsor aramaya başladık. Garda'ya giderken. iki tane sponsorumuz oldu. Evet. Destek çıktılar. Sonra bu seçmelere davet edildi. Şimdi hayır parayı düşünüp hayır gelemeyiz denmez. Denmemeli diye düşünüyordum. Evet benim. haklısınız. Dolayısıyla biz girdik kabul ettik. Ee, ve ben burada şunu duydum çok güvendiğim inandığım marka. Fundraising diye bir şey var İngiltere'de dediler. Çok güzel çalışıyor. Hı hı, evet. Ee, bir sürü arkadaşım da yani gerek kanser araştırmaları gerek şey için koşup fundraising yaptılar. Ben bir fundraising başlattım crowd fundraising. Ee, yaklaşık iki hafta önceydi. İlk haftada Sadece arkadaşlarımla paylaşmaya yani Tanımadığım gruplarla paylaşmadım bu sefer. Bir sürü grup var. Sadece arkadaşlarıma yolladım. Dedim ki böyle paylaşır mısınız? Böyle bir şey. Gerçekten imece usulü yani. Şu anda kıtalar arası. Yani Amerika'dan da destek aldık. Avrupa Türkiye'den gelmeye başladı. Hala devam ediyoruz. E, bu ee, gofoundme.com üzerinden. Evet, evet. E, e, ve ben paylaştım Facebook'ta da e, bu linkleri. Hı hı. E, buradan arkadaşlarım çok fikir veriyor ve destek oluyorlar. Yani mesela burada belediyeye başvurduk. Belediyenin bir gazetesi var. Evet. Gelip röportaj yaptılar Çınar'la, benle. E, destek veriyorlar. Böyle organik bir şekilde tatlı tatlı bir şey oluyor. Çınar bir şeyler söylemek ister misin? Ee... Evet. Programı senle başladık ama annenle bayab yani, devam ettik. Annem her şeyi anlattı benim tek söyleyecek bir şeyim <gülüyor> kalmadı. Çok memnun oldum çok keyifli bir podcast oldu. Çok teşekkürler bize size çok teşekkür ederiz bize ee, ulaştınız bu davet ettiniz bu podcastta gerçekten çok bir, büyük bir keyifti burada sohbet etmek. Artı hikayemizi sizinle paylaşabildiğimiz için de çok mutluyuz. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben ayrıca sizin iyi bir takipçinizim. Haberleri sizden okuyorum hep İngiltere'de. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Programlarınızı da izliyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın.